Herkese merhaba ben Tolga Özbek. 6 Şubat'tan bu yana ana gündemimiz ülkemiz olarak deprem. Resmi rakamlara göre şu anlık veriler 40 bin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ortaya koyuyor. 100 binin üzerinde de yaralı var. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Kalanlarına başsağlığı diliyoruz ve yaralı vatandaşlarımızın en kısa zamanda iyileşmelerini diliyoruz. Fakat tabi iyileşince o kentleri yeniden yapınca depremin izlerini silmemiş oluyoruz. Bir gerçek var ki depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bizler de YouTube'da önde gelen teknoloji kanalları olarak omuz omuza verdik ve bir yardım kampanyası gerçekleştirdik. Çok şeffaf bir şekilde yapılan bu yardım kampanyasında yaklaşık 630 bin doların üzerinde yardım toplandı. 100 saatlik süren bir yayındı. Ben de bu yayının 2 saatlik bölümünde sizlerle birlikte olmaya çalıştım. Benim tarafından toplanan para bu işin yaklaşık nereden baksanız binde biri 630 dolar kullanıldı ve bu fon, bu toplanan para bir fona aktarıldı ve hiçbir kesinti yapılmadan bölgeye iletildi. Bir taraftan da yardımlarımızı devam ettiriyoruz bölgeye. Önümüzdeki günlerde bu konuyu yine gündeme getirmeye devam edeceğiz ama şunu da unutmamak gerekiyor. Hayat akıyor. Tekrar konularımıza dönerken bir taraftan da kulağımızın arkasında o deprem hiç unutulmaması gerekiyor. Ve elimizdeki imkanları depremler için nasıl kullanabiliriz, neler yapabiliriz bu konuları da sık sık size gündeme getirmeye çalışacağım. Ee, umarım bu konulara ilgi gösterirsiniz. Bir taraftan da ilgili kurum kuruluşlar bunlara ilgi gösterir. Hiçbir zaman unutmaz çünkü deprem her an eli kulağında ve bununla yaşamayı daha çok öğrenmemiz belki de hayat tarzımızı stilimizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Evet bugün sizlere Baykar tarafından geliştirilen ve bölgelerin hızlı bir şekilde dijital haritalanmasını sağlayan bir pot sistemi anlatacağım. İhalar, sihalar, siha dediğimiz zaman zaten ismi üzerinde silahlı insansız hava aracı terör örgütlerinin gerçekten korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Ama normalde işte çeşitli mühimmatlar takarak öldürücü hale getirdiğimiz bu İHA sistemleri gün geliyor. O teknolojilerin normal hayata adaptasyonuyla birlikte farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Hatırlayacaksınız depremin ilk günlerinde bir video paylaşmıştım size. TUSAŞ tarafından geliştirilen çift motorlu, Türkiye'nin ilk çift motorlu İHA sistemi Aksungur'a, kanadının altına, Türkcell'in organize ettiği, Huawei'nin geliştirdiği bir, GSM e, sinyallerinin yayılmasını sağlayacak, havadan bunu organize edecek bir pot geliştirildiği ve bu uçuşun yapıldığını bu bölgede Aksungur'un çok uzun saatler görev yaptığı bilgisini ulaştırmıştık. Daha sonra da tabii bir tartışma vardı. Türkselin drone teknolojisiyle ilgili. Tabii bu gelecek için bir hayal ama bugünden gerçekleşmesi o bildiğimiz basit drone'larla zor olduğunu söylemiştim. İşte bu hayata geçen teknolojilerden bir tanesi de bu Baykar'ın geliştirdiği sistem. Aslında bu sistem hep biz işte TB2 Akıncı veya yeni uçan jet motorlu İHA Kızılemek'i ön plana çıkartıyoruz ama aslında bu pot 2018 yılında Baykar tarafından geliştirilmişti. Pek de fazla gündeme gelmemişti. Normalde işte kanatların altına TB2 4 mühimmat takılıyor. 2-2 kanatların altına bu pot da gövde altına yerleştiriliyor. Ve bu potun tamamen tasarımı geliştirilmesi yazılımı Baykar tarafından gerçekleştirilmiş durumda. Üzerinde çok sayıda hassas kamera sistemi yer alıyor. Ve uçtuğu bölge üzerinde belirli bir irtifadan sürekli giderek o görüntüleri almaya başlıyor. Tamam görüntüyü çektiniz ama bilgiyi işlemek en az bilgiyi elde etmek kadar da çok çok önemli. Bu görüntüler özel bir haritalama merkezi tarafından bölgenin güncel haritası haline getiriliyor. Yani bilgi işleme aşamasına geçiliyor. Ve sonra... Anlık olarak bölgedeki işte hasar alan binadan devre dışı kalmış yola veya yardım ekipleri ne kadar nereye kadar ulaştı ne yapıldı bunun gibi dijital bir haritalama gerçekleştiriliyor. Bunlarla birlikte o haritalar anlık olarak güncellenip e, arama kurtarma ekiplerine veya bölgede faaliyette bulup yardım gerçekleştirebilecek bunlar kalıcı yardımlar geçici yardımlar bütün kurum ve kuruluşlara iletilerek çok önemli bir yol haritası gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi 2018 yılında ilk defa bu teknoloji ortaya çıkmıştı ve bu konuyla ilgili de Baykar'ın genel müdürü Haluk Bayraktar şunları söylemişti. Afrin örneğini vermişti. Bu anlattıklarında Afrin'de hatırlayacaksınız o dönemde çok ciddi bir askeri operasyon vardı ve Afrin bölgesinin yaklaşık 2000 km2 olduğunu belirten Haluk Bayraktar Afrin bölgesini Google Earth'ten baktığımız zaman Elde edilen haritadan tabii ki çok daha güncel anlık çekildiği için 2.5 kat daha detaylı görüntü alındığını Haluk Bayraktar söylemişti. Bu sistemle birlikte e, bu sistemin de bazen flight radar'da görüntülerini izleyicilerimiz bana ulaştırdı. İşte bu Baykar tarafından verilen videoda da görüyoruz. İnce uzun hatlar halinde gidiyor, geri geliyor, dolaşa dolaşa böyle çok ilginç bir rota çiziliyor. Ve bölge bu şekilde çok dikkatli bir şekilde gözlem altında tutuluyor. Benzeri işlemler... Harita Genel Müdürlüğü tarafından da gerçekleştiriliyor. Daha önceden komutanlıktı operasyon tamamen e, askeri birlikler tarafından, askeri harita mühendisleri ve bir e, askeri yapılanmayla bu gerçekleştiriliyor. Normalde bu işlerde özel kamera takılmış uçaklar görev yapıyor. Diyeceksiniz ki uçakları atalım hemen İHA koyalım. Hayır, tabii ki hemen böyle olmuyor. Her şeyin görevi çok farklı. Örneğin sizin komuta kontrol merkeziniz Ankara'daysa siz çok uzaklara İHA gönderemiyorsunuz. E, Gönderdiğiniz İHA'nın o bilgilerin alınması online belki de işlenmesi gerekiyor. O yüzden bu tür acil durumlarda bu takacağınız podlar size yeni bir açılım sağlıyor. Uçaklar ise çok daha uzun mesafelere daha hızlı iletiliyor ve herhangi bir şekilde oraya bir yer lojistik merkezi taşımak zorunda kalmıyorsunuz. Uçak o bölgede hızlı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiriyor. Uçuşunu gerçekleştirdikten sonra alınan bilgiler yani daha doğrusu çekilen binlerce dijital fotoğraf belki de milyonlarca bilmiyorum sayısını proses olarak adlandırılan bir işleme tabi tutularak o bölgelerin haritası oluşturulmuş oluyor. Sonuçta İHA'lara da ihtiyaç var, uçaklara da ihtiyaç var ama önemli olan bunları bir şekilde elde edebilirsiniz. Bu bilgi işleyecek kurum ve kuruluşlar. Bununla birlikte yeni bir sayfada açılmış oluyor. Çünkü videoda da belirttiğim gibi İnsan savaş araçları hep biz askeri amaçta kullanıldığını zannederken burada sivil alandaki kullanımlar bir deprem anında çok hızlı bir şekilde adapte edilerek hayata geçirilmesi sağlanıyor. Yarın belki de x bir ülke hiçbir savaşla derdi yok herhangi bir daşları veya terörle ilgili belki problemi yok ama bu ihaları alacak bu sistemleri alacak bunları kullanarak işte dijital haritalamadan farklı farklı alanlara belki de bu kriz anlarında cep telefonlarının sinyallerinin yayılmasına kadar farklı alanlarda faaliyet gösterecek. Önemli olan bizim o vizyon bakış açımızı geniş tutmamız, buralarda neler yapılabilir, elimizdeki teknolojileri nereye doğru evrilebilir ve bunları nereye doğru taşıyabiliriz, bunları, bunları düşünmemiz, bu işlere konsantre olmamız gerekiyor. Bugün size küçük bir örnekle de kapatmak istiyorum videomu. Elinizdeki askeri, örneğin köprüler yıkıldı, bugün istikam birlikleri, yüzen köprüler kurdu bölgeye. Ha, yeterli mi elimizdeki sayılar? Hayır değil. Veya helikopterlerimiz çok ciddi bir operasyon yaptılar. Daha birkaç ay evvel gece görüşüyle operasyon yapılabilecek Jandarma Genel Komutanlığı'nın elindeki m 17 helikopterleri üçlü sedye sistemleri sayesinde inanılmaz başarılı bir uçuş gerçekleştirdi ve yol, bu alanlarda yaptığı yaralı tahliyesiyle Yüzlerce insanımızı belki hayata tutunmasını sağladı. Bunlar çok çok önemli adımlar. Çok çok önemli e, teknolojilerin sivil alanda kullanılması. İşte Asker alanda güçlü olduğunuz zaman tehditleri savuşturabiliyorsunuz. Ama bunları hızlı bir şekilde özel organizasyonla birlikte işte doğal afetlerde bunları buralara doğru aktarmanız gerekiyor. Burada da bir de önemli bir noktayı da ben ifade etmek istiyorum. Hatırlayacaksınız en son örneği salgın sırasında meydana geldi. Türkiye askeri nakliye uçaklarıyla dünyanın dört bir tarafına Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye, işte uzak doğuda Endonezya'dan Malezya'ya farklı farklı ülkelere maske yolladı, tıbbı malzeme yolladı bu tür e, iletişim çok önemli. İşte bu yaptığınız geçmişteki yardımlar sizi deprem anında e, başka ülkelerden gelecek yardımlara kavuşuyorsunuz. İşte bir bakıyorsunuz hep bir örneği veriyorum depremde İsrail yardıma geldi. Yanında İran'a ait bir askeri nakliye uçağı. Endonezya C-130'larını yolladı. Türkiye'nin kullanımına e, sevk etti burada. Türk Hava Kuvvetleri adına. Yurt içinde sefer yaptı bunlar. Aynı şekilde zaten Katar'ın uçakları geldi. Katar 4AW-139 helikopteri. Bu helikopterin de simülatörü Havelsan tarafından yapılıp Katar'a ihraç edildi. Böyle de bir parantez açmış olalım. Bu helikopterler geldi. Türkiye'deler halen bu helikopterler. Bu sayıda veya baktınız Kuzey Avrupa ülkelerinden ambulans uçaklar Türkiye'nin emrine tahsis edildi. İşte böyle bir yardım ettiğiniz zaman o yardımlar başınıza doğal afetin ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Size gelebiliyor. Ha diyebiliriz ki işte kenarda binlerce insan hazır beklesin. Binlerce veya yüzlerce uçağa, helikopteri hazır bekletelim. Buna da gerçekten dünyanın en zengin ülkesinin bile gücü kuvveti yetmiyor. Önemli olan elinizdeki imkanların verimli olarak kullanılması, doğru bir şekilde kullanılması, doğru bir şekilde koordine edilmesi. Evet bugün depremden girdik. Havadan kullanılan podu anlattım ama her şeyden önemlisi yardımlar konusunda sizlere bilgi vermeye çalıştım. İşte çadır kentler kuruluyor, konteyner kentler kuruluyor. Buradaki insanların ihtiyaçları yavaş yavaş bu yapılan yardımlar sayesinde devletin koordinesinde gerçekleştiriliyor ama İnsanlarımızın özellikle de bölgedeki insanlarımızın gerçekten psikolojik anlamda büyük çöküntüleri var. Umarım bunlara da el birliği vererek, omuz omuza durarak, onların yüreklerine sarılarak bunları da giderebiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videodan elde edilecek gelirin yine deprem zedelere aktarıldığını ifade ederek videomu tamamlıyorum. Herkese sağlıklı, mutlu. Depremsiz günler diyeceğim ama depremin ne zaman geleceği belli olmuyor. Depreme hazırlıklı günler diliyorum.